Tamam, ee, evet bir Türk almış olur ama hani yapılan çalışma sonuçta yurt dışında yapılan bir çalışma. Ee, yani, ne kadar yani, mantıklıdır. Yani, tabii. Tabii biraz biraz şey yani, biraz böyle üzerine düşünülmesi gereken bir konu bu. Direkt, direkt basit bir şey söyleyemeyiz bu konuda. Çok güzel şey yorumlar var. var mesela yani. internet sitesindeki şeyi okumak istiyorum. Bir arkadaş şeyi sormuş, kimler Nobel ödülünü seçiyor, kimler veriyor bu ödülü?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 Yayını burada sonlandırıyoruz. Herkese <gülüyor> <gülüyor> herkese başarılar. Nobel Fizik Ödülü'nü alan arkadaşları, hocalarımızı sayın bilim insanlarına tebrik ediyoruz ve sizlere bu akşamlık veda ediyoruz. Ben...